bugün 23 Ağustos 2022 salı Mars günündeyiz Yengeç burcundaki ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor ailemizle yakınlaşma ve yaşamımızdaki olayları onlarla paylaşma isteğimizde artış olabilir bugün Güneş Aslan burcundan ayrılarak Başak burcuna geçecek önümüzdeki bir ay boyunca Güneş iş çalışma hizmet sağlık ve eğitim konularını daha fazla öne çıkarıp aydınlatabilir Gün genelinde etkili olacak olan Merkür ve Plüto arasındaki üçgen açı, düşüncelerimizi daha planlı ve disiplini hale getirirken, detaylı incelemeler, hesaplamalar yapabilir, iş, eğitim ve maddi konularda somut ve pratik çözümler üretebiliriz. Duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edip, başkalarını etkileyebileceğimiz, ikna gücümüzün artacağı gün genelinde, iş ve özel ilişkilerimizde başarılı olabilir. İletişim, bilgi alışverişleri, yazışmalar, sözleşmeler, eğitim, seyahat ve ticari faaliyetler verimli ilerleyebilir. Yengeç Burcu'ndaki ay öğleden sonra ve akşam saatlerinde Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te uyumlu görünüm yapacak. Heyecan ve keyif veren ufak sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bu saatlerde duygusal ilişkilerde estetik, keyif, kişisel konfor ve rahata yönelik alanlarda da memnuniyetimiz artabilir.